Ee, yani on binlerce, yüz binlerce kadınlar. Sayıları bilemiyorum, ama tahminim e, bu yönde. Şimdi böyle olunca e, bu kadınlar e, birincisi zaten bütün yük üzerlerinde hem çocuklara bakma yükü hem de e, ev ekmek getirme yükü. Şimdilik Avrupa Birliği'nin gönderdiği yardımlarla biz onlara yardım edebildik Türkiye olarak. Ama bundan sonra onların iş hayatına geçişini sağlamamız gerekiyor. Ama burada da şöyle bir problem var. Bu kadınlar iş hayatına geçerken çocuklarına kim bakacak? İkincisi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 düşünerek nasıl kadınların çalışmasına olanak getirebiliriz? Yani ben bunları iki önemli sorun olarak görüyorum. Ve aslında kadınların çalışması o çocukların geleceği için de elzem. Yani aslında hepimiz için. Çünkü şu anda Türkiye'de bir milyon Suriyeli çocuk var. Biz onların, ve bunlar Türkiye'de artık, yani kaç senedir Türkiye'deler? Belki Türkçeleri ana dillerinden daha gelişti.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 O yüzden pozitif bakalım diyorum bunadan.